بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال واقضلي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال يا عالمان بِمَا فِي Salli الْعَالَمِينَ Muhammed'in عَلَى مُحَمَّدِينَ Allah'ım bugün de beni salih amellere yönlendir. Bugün de hacet ve arzularımı benim için yerine getir. Ey açıklamaya, açıklamaya ve, sormaya ve sormaya ihtiyacı olmayan, ihtiyacı olmayan Ey alemdekilerin göğsünde bulunanların içinden, içinden gerçekleri, gerçekleri bilen Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayının 17. gününün duasında biz Allah'tan salih emelleri yapmamızı ve kötü emellerden uzak kalmamızı istiyoruz yani insan Salih ve Salih eel yerine getiren ve karşısında da talih yani şer eel yerine getiren Eğer biz Salih emelin o içeriliğine ve... Detaylarına baktığımız zaman, incelediğimiz zaman, biz görüyoruz ki salih emelin bazı özellikleri var. Nedir o özellikler? Tabii ki insan çok emel yapıyor, çok hareketler, çok konuşmalar, çok düşünceler. Ama acaba hepsi salih mi? Salih emelin özellikleri var. Onun için. Biz salih amelden bahsettiğimiz zaman birincisi budur ki Allah rızası için olması gerekiyor. Bunu o zaman salih amel olur. İkincisi başkalarına faydası dokunması gerekiyor. Yani sen bir amel yerine getiriyorsun hiçbir faydası yok. Hiç kimseye fayda dokunmuyor o amelden. Bu işe yaramaz. Yani belki de yani eğer bir emelde fayda yoksa Hem dünya için hem ahiret için Kesinlikle Allah'ın rızası da o işte yoktur Yani bir iş iki, bir emel iki Bir salih ismi buna vermemiz için Birincisi Allah'ın rızası o işte olması O emelde olması gerekiyor Başkalarına faydası dokunması gerekiyor Bazen insanlar Niyet ediyorlar ki salih emel yerine getirsinler. Ama sadece niyette kalıyor. Uygulamaya gelmeden o akıldan ve zihinden silinip pa olup gidiyor. Aradan gidiyor. Yani salih emel o zaman gerçekleşir ki sen o uygulamada senin içeriden yani e, yaptığın zaman içeriden sana bir sevinç, sana bir mutluluk veriyor. Yani salih emelin özelliği budur. Allah'ın rızası olacak, başkalarına faydası dokunacak ve sana bir mutluluk verecek. İnsan bazen görüyorsun ki örnektir bu. Bir fakire bir, küçük bir para veriyorsun. Ya bir e, sakat birisinin ama birisinin elini tutup sokaktan veya caddeden geçiyorsun, bir bakıyorsun ki bu emelden sonra bir kendinde bir mutluluk hissediyorsun, bir iyilik, bir sevinç hissediyorsun. Bu nedir? Bu o emel salihin özelliğidir. Tam tersine kötü emel ve talih insan bu aslında bunları hiç. Göz önünde, önünde bulundurmaz. Yani Allah rızası nedir? Mutluluk nedir? Ve başkalarına hayır ulaştırmak nedir? Bunların hesabını yapmaz. Kötü işinin peşindedir. Gidip onu yapar ve tabi ki onunla neticesi olar Allah'ın gazabı, Onun neticesi olar kendinin tarihliği siyahlığı, karanlığı ve başkalarına da zarar. Bu iki emelin özellikleridir. İnşallah Çalışalım ki bu ayda bu emelin yani bu iki emeli tanıyalım ve uygulamada da öyle bir şey yapalım ki salih kullardan olalım, Allah'ın rızasını alalım, kendimizi mutlu edelim, başkalarına da faydamız dokuna inşallah. Assalamu alaikum ve rahmetullah.